Ya, evet arkadaşlar ya. şimdi sen Ilıca'dayız, sen Kaplıca'dayız, ya, evet. ee, Kaplıca'da burada Tuncay hocamla tanıştık, kendisi Ilıca ve köylerinde e, güreş yapan, güreş müsabakalarına katılan ve 3 tane madalyası olan bir arkadaşmış, kendisi bize burada maharetlerini gösterecek, aynı anda 13 kişi beni yıkamadı dedi <gülüyor> Bu kaplıca da hamamda göreceğiz bakalım. Kaç kişi Tunca hocamı yıkacak. Ermeyli evet. Hava bir taraftan Allah Allah. da yağmur şişeliyor. Hadi bravo! Bravo! Bravo! abi. Ekim 20, hava hafif yağmurlu, dışarısı buz gibi ama kaplıca suyu sıcacık. Evet, evet. evet. Bir tarafta kelebek gibi uçan, arı gibi sokan Tuncay. <gülüyor> Diğer tarafta Ortadoğu ve Balkanların. Neyi diyelim? İsim, i̇sim neydi? İsim, i̇sim neydi abi? hocam? Ahmet. Tansel. Tansen. Evet. Hadi, hadi Ahmet. Gel bana Tuncay gel. Evet. Ya Allah. Ya Allah. Haydi Tuncay. Hadi. Hadi. Tamam. Başka var mı hocam kendine güvenen? tamam Bu kadar mı? Tamam. Gene genel bir görüntü gördüm tamam. Tamam. Arkadaşlar bakışını. Baksana. Sen bir atla da çeksin dedim. Bak tamam. Sen de basın görritos. O soitan marked Pop ksipleraires mediapsof. Tamam. Rahatul çağır Made. Dblock Heinep Madrigуют. Peki SAP Yensterry multim 看福難免難免 十oso Hospital